İkbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlarsınız. Türk çocuklarından beklediğimiz sağlam vücut işlek rekabetimiz yürektir. Türk milleti yiyeceği, evet. bugün çocukların doğru görüşü evet. ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun Çocuklar. Müzik Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen toplumlar temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. meyniye egemenlik ülkesüdür bu. Müzik Çocuklar, geleceğimizin güvencesi, yaşama sevinçimizdir. Bugünün çocuklarını yarının büyükleri olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir. Müzik Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek insanlık görevidir. Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır. Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten alacakları güçle milletimizin yarınları şekillendireceklerdir. Haydi çocuklar, gün sizin gününüz. 7 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Hakkındır güzel çocuk, eğlen, oyna, hiç durma. Şenlensin dört bir bucak, çalınsın damlaz Ey güneş yüzlü çocuk, neşeyle aydınlat çevreni. Bugün senin günün. Vehberin bilimdir, hep atıl ileriye. Ve var gücünle haykır, yaşasın özgürlük diye. Bu vatan senindir, bu bayrak senindir, bu gelecek senindir. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. <gülüyor> küçük Hanımlar, Küçük Beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, ikbal ışığısınız. Memleketi asıl aydınlığa koruşturacak olan sizlersiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışın. Bizler, sizlerden çok şey bekliyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun.